Merhaba Türkiye'nin Tarafız Tez Haber karşınızdayız. Ben Ömer Tarkan Tarık da, Haber başlıyor. Yaklaşık bir saatlik bu ekranlarda önemli çıkkan gelişmeleri sizler için paylaşacağız örneğin. Haber Bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanışacak olursak: TVİ Tarık Haber, TV Sosyal Tarık Haber, Pinterest Tarık Tarık Haber, TikTok Tarık Haber, TV Facebook Tarık Haber, LinkedIn Tarık Haber, Tarık Haber, Tarık Haber. İnstagramet, Tarık Haber TV'de Tarık Haber TV, Grand Type 78, YouTube Tarık Haber TV, VKM'ler Tarık Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışacak olursak Bigolay'da yayındayız. Bigolay kanalımız Tarık Haber TV'den. Bizlere ee, ulaşabilirsiniz değerli izleyenler diyoruz. Ana haber bültenimiz başlıyor. İlk haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Dolar te gün yükselişte, euro 21.44'te yükselişte, altın 1.176 ile düşüşte. İstanbul Borsası günü 4.494 günü düşüşle kapattılar. Son dakika haberiyle Bakan Bilgin Temmuz ayı deyip duyurdu, memur zamları ile ilgili açıklama yaptı. Son dakika haberiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bakan Bilgin katıldığı canlı yayında açıklamalarda e, bulunuyor, memur zamları ile ilgili. Değerlendirmelerde bulunan bakan bilgin bizim yaklaşımımızda memur azalsın, işçi çok alsın diye bir şey yok. Biz Temmuz ayında da kamu çalışanlarıyla ilgili memur sendikalarıyla oturacağız deriz. Son dakika bakan bilgin Temmuz ayı deyip duruyordu. Memur zamları ile ilgili açıklama. 10 Mayıs 2023-2048 son güncelleme 10 Mayıs 2023 21:11 Son dakika haberi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Memur zamları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, bizim yaklaşımımızda memur azalsın, işçi çok alsın diye bir şey yok. Biz Temmuz ayında da kamu çalışanları ile ilgili memur sendikalarıyla oturacağız, dedi. Takip et. Son dakika, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk'te yayınlanan ve Ahmet Hakan'ın sunduğu tarafsız bölge programına konuk oluyor. Bakan bilginin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Toplu sözleşme çok önemlidir. Bu sözleşmelerin hepsi birlikte bakılıyor. Bu toplu sözleşmede kamu işçilerinin yaklaşık 364 bin küsürü asgari ücret düzeyinde ücret alıyordu. Asgari ücret düzeyinde ücret alan işçilerin maaşları bürüt olarak 15 bin liraya çıkarıldı. Bu çok önemli bir düzenleme. 15 bin liraya çıkarıldıktan sonra üzerine de %45 zam yapıldı. Memur maaşları ile ilgili açıklama. Bizim yaklaşımımızda memur azalsın, işçi çok alsın diye bir şey yok. Biz Temmuz ayında da kamu çalışanlarıyla ilgili memur sendikalarıyla oturacağız. Onun da prosedürü belli. Onlara enflasyon farkı ve refah payı vereceğiz. Biz asla kamu çalışanlarının işçilerimizden daha düşük seviyede maaş alacakları bir uygulamayı yapmayız. Temmuz'da da biz en düşük memur maaşını benzeri bir şekilde belirleyeceğiz. Onun üzerine enflasyon farkı ve refah payı vereceğiz. Neden zam oranı vermiyorum? O ay ve önümüzdeki ay enflasyon rakamları açıklanacak. Bir de bizim genel fiyat düzeyindeki reel alım gücünü ne kadar etkilediğiyle ilgili çalışmalarımız var. Keyfi olarak herhangi bir rakam açıklamaktan intina ediyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. MIT 4 teröristi yakaladı. Aralarında DAEŞ'in eski sözde Türkiye valisi de var. Erzurum mitingindeki olaylara karışmıştı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı geldi. Kesinlikle provokasyona gelmeyeceğiz dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde katıldı. Erdoğan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklamada bulundu ve kesinlikle provokasyona gelmeyeceğiz dedi. Sabırlı olacağı, soğukkanlı davranacağı, sandıktan umudunu kesenlerin bizi kışkırtmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini de ekleyeceğiz. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim mesajı. Kesinlikle provokasyona gelmeyeceğiz. 10 Mayıs 2023 1852 son güncelleme 10 Mayıs 2023 1939. Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Erdoğan, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu ve kesinlikle provokasyona gelmeyeceğiz. Sabırlı olacağız, soğukkanlı davranacağız. Sandıktan umudunu kesenlerin bizi kışkırtmasına izin vermeyeceğiz, ifadelerini kullandı. Takip et. Son dakika, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, kesinlikle provokasyona gelmeyeceğiz. Sabırlı olacağız, soğukkanlı davranacağız. Sandıktan umudunu kesenlerin bizi kışkırtmasına izin vermeyeceğiz, dedi. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle. Gençler bugün siz bir başkasınız. Sizin heyecanınızda ben şunu anlıyorum, pazar günü Mardin bir başka gündür diyecek. Gençler size inanıyorum. Mardin'in güzelliklerini saymaya kelimeler yetmiyor. Terörle ittifakı olanın millette ittifakı olmaz. Biz bu kadim coğrafyada Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevisiyle, Çerkesi'yle tüm farklılıklarımızla kıyamete kadar birlikte yaşayacağız. Bizim teröre asla müsamahımız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Terörü cüdüde göndük mü? Gabarda göndük mü? Tendürette göndük mü? Bu terör benim vatandaşlarımın huzurunu kaçıramaz. Ne gerekiyorsa yaptık, yapacağız. Terörle ittifakı olanın millette ittifakı olmaz. Yavrularımızı geleceğinden koparıp eline silah verip katil yapanları benim milleti affetmez. Bu HDP ve yandaşlarına ülkemizi böldürtmeyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, olacağız, biri olacağız, kardeş olacağız. BKK'dan Deaşa ülkemizin istikrarını bozmak için üzerimize salınan terör örgütleriyle neyin amaçlandığını biliyoruz. Mardin bunları iyi tanır, hepsinin de ciğerini bilir. Mardin bugüne kadar sırtını emperyalist efendilerine dayayarak kendi ülkesine efelenenlere eyvallah etmedi. Ülkemizin asırlık eksiklerini nasıl tamamladıysak, Türkiye yüzyılında da beraberce kuracağız. Aman pazar günü bir kazaya mahal vermeyelim. Bunun için yapılacak seçimler çok önemli. Sadece kendimiz sandığa gitmekte kalmayacağız, Çevrenizdeki insanlardan tereddütlü olanlar varsa onu da ikna edip mutlaka sandığa götürmeye var mıyız? Aman ha pazar günü bir kazaya mahal vermeyelim. Terör örgütünden tefecisine hepsi ellerini oluşturarak bekliyor. Sınırın hemen ötesinde azgınlaşanları görüyorsunuz değil mi? Suriye'ye yaptıklarını bize de yapmak isteyen emperyalleri görüyorsunuz değil mi? İnşallah bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Herkesin güvenliğinden, geleceğinden emin olduğu bu güzel ülkeyi yeniden karanlık günlerine döndürmeye güçleri yetmez. Karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi? Bay bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? İnanın önüne beş koyun verip şu ovaya salsanız akşama hepsini kaybedip geri döner. Mardin'den rekor bir oy bekliyoruz. Biz bu ülkede 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptık. Ülkemizin tüm şehirlerini yatırımlarla donattık. Mardin'e de son 21 yılda 97 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Biz 21 yılda ülkemizi her alanda asırlık eser ve hizmetlerle donatırken hep bu günleri düşündük. Mardin'den rekor bir oy bekliyoruz. Öyle bir destek verin ki umudunu bize bağlamış kardeşlerimizin yüzü gülsün. Enflasyonu tek haneye indirmekte kararlıyız. Türkiye'yi zayıf, sosyal olarak parçalanmış, ekonomik olarak bitik yerlerden biri yapmak için çok uğraştılar. Yaşadığımız darbelerin sebebi de buydu. Sizler olsun bu oyunu gördüğünüz için tercihinizi hep vatanın bütünlüğünden yana yaptınız. Ülkemizin asırlık altyapı eksiklerini gidermek için çalışırken nice ittiralarla uğraştık. Halep çözmemiz gereken sıkıntılar var. Dağ ve kira başta olmak üzere fiyatlardaki dengesizlikleri yakından takip ediyoruz. Enflasyonu da önümüzdeki yıl sonuna kadar tek haneye indirmekte kararlıyız. Kesinlikle provokasyona gelmeyeceğiz. Karadeniz doğalgazı ile yüzlerce milyar dolarlık kaynak kavuştuk. Savunma sanayi ürünlerimizin ile yine onlarca milyar dolar ülkemize akacak. Turizmde dünyanın ilk üçüne girdik. Kesinlikle provokasyona gelmeyeceğiz. Sabırlı olacağız, soğukkanlı davranacağız. Sandıktan umudunu kesenlerin bizi kışkırtmasına izin vermeyeceğiz. 14 Mayıs'ta bir kez daha tercihimizi doğrudan yana yapıyor muyuz? Sandıkları patlatıyor muyuz? Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan bilginden memur zanları ile ilgili açıklama. Erzurum mitingindeki olaylara karışmıştı. Şu başkan Erdoğan olur yaptı değerli izleyenler. Diğer haberimizle geçiyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu borsa manipüle, manipülatörleri sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seçimi kazanması halinde 15 Mayıs günü borsaya soruşturma emri vereceğiniz duyurmuştu Kılıçdaroğlu. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin değer kaybederek günün tamamlamasının ardından dikkat çeken paylaşımını yaptı borsa manipül manipülatörlerini hedef alan Kılıçdaroğlu. Sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, Borsa Manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım. 10 Mayıs 2023-1925 son güncelleme, 10 Mayıs 2023-1948. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada seçimi kazanması halinde 15 Mayıs günü borsaya soruşturma emri vereceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul'da Brıs Endeksinin değer kaybederek günü tamamlamasının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Borsa manipülatörlerini hedef alan Kılıçdaroğlu, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım, dedi. Takip et. Borsa İstanbul'da Bıstüz Endeksi, haftanın 3. işlem gününde %0,92 değer kaybetti. Daha önce borsa konusunda çok sayıda açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yeni bir paylaşım yaptı. Borsa manipülatörleri Kılıçdaroğlu, attığı tweette Borsa manipülatörleri, sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım, Yemin billah olsun ki bakmayacağım, ifadelerini kullandı. 15 Mayıs günü borsaya soruşturma emri vereceği. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde de seçimi kazanması halinde 15 Mayıs günü borsaya soruşturma emri vereceğini açıklayarak borsada vatandaşımızı soydular. Görülmemiş bir operasyona maruz kaldı küçük yatırımcı. Çok üzgünüm, uyarmaya çalışmıştım. Beni dinlemeyenler, alay edenler oldu. Canları sağ olsun. Çalınanı tahsil edeceğiz manipülatörlerden. 15 Mayıs günü borsaya soruşturma emri vereceğin açıklamasını yapmıştı. Kılıçdaroğlu, daha önce ise Twitter hesabında küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yan bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız mesajını paylaşmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ankara haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre karar merakla bekleniyordu. Suriyelilerin ülkerine dönüşüyle ilgili kritik hamle geldi. Son dakika haberine göre Türkiye, Suriye, Tur Türkiye, Rusya, Suriye ve İran dışişleri bakanları Türkiye-Suriye ilişkilerinin iletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırdı. Üç yandan görüşmede Suriyelerin ne? Anavatanlarına gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin sağlanmasını kolaylaştırılması tavır kullandı. Son dakika karar merakla bekleniyordu. Suriyelilerin ülkelerine dönüşüyle ilgili kritik an. 10 Mayıs 2023 17:20 son güncelleme. 10 Mayıs 2023 17:46. Son dakika haberi. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran dışişleri bakanları Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırdı. Te yandan görüşmede Suriyelilerin ana vatanlarına gönüldü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin sağlanmasının kolaylaştırılması da vurgulandı. Takip et. Son dakika, Dışişleri Bakanlığı, Moskova'da düzenlenen dörtlü toplantının ardından yapılan ortak açıklama yayınladı. Ortak açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ve Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Elmikdad'ın katıldığı toplantıda bakanların Türkiye ve Suriye arasında devletler arası ilişkilerin canlandırılmasına dair konularda çeşitli açılardan içerikli ve açık bir görüşme. Gerçekleştirdiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi. Katılımcılar, 2254 sayılı BMGK kararı ve hastane formatı çerçevesinde yayınlanan resmi bildiriler uyarınca, Suriye'nin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadeleye olan bağlılıklarını teyit ettiler. Suriyelilerin ana vatanlarına gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin sağlanması ve ihtilaf sonrası yeniden inşanın kolaylaştırılması bakımından Suriye'ye yönelik uluslararası yardımın artırılmasının taşıdığı önemin altı çizildi. Katılımcılar ayrıca, Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin ilerletilmesine yönelik olarak Dışişleri Bakan Yardımcıları'nı, dört ülkenin savunma bakanlıkları ve istihbarat birimleri ile koordinasyon halinde bir yol haritası hazırlamaları hususunda talimatlandırmayı kararlaştırdılar. Açıklamada, bakanların toplantıdaki görüş alışverişinin olumlu ve yapıcı bir atmosferde gerçekleştiğine işaret edilerek, bakanların ayrıca önümüzdeki dönemde mevcut dörtlü formatta üst düzey temasların ve teknik görüşmelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi. Anadolu Ajansı, Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Yeni sıfırlık Galatasaray gelin sonrası bomba iddia geldi. Tüm stüdyo dondu kaldı. Emre olduğu soyunma odasında dayak yedi. Süperdol de Süperdik'in 33. haftasında oynanan Galatasaray Başakşehir mücadelesi sarı kırmızıların bir sıfırlık üstünlüğüyle tamamlanırken karşılaşmanın yankıları sürüyor. Galatasaray sezonunun ilk yarısındaki mücadelede rakibini 7-0'lık mağlup ederken ünlü yorumcu Serdar Ali Çeliker maç sonuna çok konuşacak bir iddiada bulunduğu işte detaylar. 7-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrası bomba iddia. Tüm stüdyo dondu kaldı. Emre Berezoğlu soyunma odasında dayak yedi. 10 Mayıs 2023-17.52 son güncelleme 10 Mayıs 2023-17.59 Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Galatasaray-Başakşehir mücadelesi sarı kırmızılıların bir sıfırlık üstünlüğü ile tamamlanırken karşılaşmanın yankıları sürüyor. Galatasaray sezonun ilk yarısındaki mücadelede de rakibini yedi, sıfır mağlup ederken ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler maç sonu çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İşte detaylar. Takip et. Süper Lig'in 33. haftası şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne oldu. 33. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Giresunspor ile bir, bir berabere kalırken lider Galatasaray en yakın takipçisinin puan kaybettiği mücadelede hata yapmadı ve zorlu Başakşehir mücadelesinden Ricardinin penaltıdan kaydettiği golle dir, sıfır galibiyetle ayrıldı. Bu sonuç sonrası bitime az bir süre kala Sarı Kırmızılılar puan farkını 5'e yükseltirken, ünlü Yorumcu Serdar Ali Çelikler Başakşehir maçının ardından çok konuşulacak bir iddiada bulundu. Volede yayınlanan programda karşılaşmayı değerlendiren Yorumcu Çelikler Başakşehir Teknik Direktörü Emre Velozoğlu ile ilgili bomba bir iddiada bulundu. Velozoğlu'na yumruk atan ismi açıkladı. Çelikler, yaptığı açıklamada 7-0'lık Başakşehir maçının ardından takımı sattın mı? Sattım. Soyunma odasında Hasan Ali kaldırmak, bıdı bıdı yaptım, kovdurdum mu? Kovdurdum. Bertrand Traore sana vurdu mu? Vurdu. Sen beni sabaha kadar yalanlar, ifadelerini kullandı. O bile şaşkına döndü. Çeliklerin bu sözleri sonrası araya giren bir başka yorumcu Aliyece mu bir dakika ben onu bilmiyorum dedi. Bunun üzerine Serdar Ali Çelikler vurdu. Gerçekleri hepimiz biliyoruz, cevabını verdi. Ne yaşanmıştı? Ligin 14. haftasında Fatih Terim stadına oynanan maçta Galatasaray, Başakşehir'i 7-0'lık skorla mağlup etmesi büyük ses getirirken bu karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Emre Belözoğlu oyuncularına ateş küskürürken yönetime istifasını sunmuş ancak bu istek kabul edilmemişti. Takımdan gönderildiler. Devlet arası transfer döneminde ise Belozoğlu'nun tartışma yaşadığı öne sürülen Hasan Ali Kaldırım, Monir Schuyer ve Bertrand Traore gibi futbolcular ile yollar ayrılmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Aykut Kocaman, süp Ana haber mülterimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. 31 Mayıs'a kadar ücretsizdi. 0 TL doğal gaz faturası için uyarı geldi. Kapsam dışı kaldılar. Ödeme yapmak zorundalar. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Mayıs 2023 tarihine kadar konut ibadethane ve cemevi abonelerine çıkartılacak ilk faturaların ücretsiz olduğunu hatırlatan doğalgaz firması yetkilileri bu faturaların devlet tarafından ilgili bankanlıkların bütçesinden karşılanacağını bildirdi. Geçmiş dönem borçlara güvence bedeli, bağlantı bedeli, açma-kapama bedeli ise kapsam dışı olup ödemelerinin aboneler tarafından yapılması gerekir. 31 Mayıs'a kadar ücretsizdi. 0 Türk Lirası doğal gaz faturası için uyarı geldi, kapsam dışı kaldılar, ödeme yapmak zorundalar. 10 Mayıs 2023-13.30 son güncelleme 10 Mayıs 2023-13.42 Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Mayıs 2023 tarihine kadar konut, ibadethane ve cemevi abonelerine çıkarılacak ilk faturaların ücretsiz olduğunu hatırlatan doğal gaz firması yetkilileri bu faturaların devlet tarafından ilgili bakanlıkların bütçesinden karşılanacağını bildirdi. Geçmiş dönem borçları, güvence bedeli, bağlantı bedeli, açman kapama bedeli ise kapsam dışı olup ödemelerinin aboneler tarafından yapılması gerekecek. Takip et. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararıyla 31 Mayıs 2023 tarihine kadar konut, ibadethane ve cemebi abonelerine tahakkuk ettirilecek ilk faturalara ilişkin doğalgaz bedeli boru hatları ile petrol taşıma aşı, OTAŞ tarafından Sistem kullanım bedelleri ve diğer bedeller ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanacak. Sadece konut, ibadethane ve cemevi abonelerini kapsayacak. Samsung genelinde sayaç okuma faaliyetlerini sürdüren Samsung'daki doğal gaz firması Genel Müdürü Yılmaz Kovsan, uygulama ile ilgili olarak bazı uyarılarda bulundu. Abonelerin Nisan ayındaki genel tüketimini de kapsayan faturalarının tahakkuk edilmekte olup tamamının devlet tarafından karşılanacağının altını çizen kovsan, bu uygulama sadece konut, ibadethane ve cemevi abonelerini kapsayacak. Sayaç okuma işlemlerimiz ve saha faaliyetlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Sayaç okuması biten abonelerin faturaları adreslere bırakılıyor. Faturalarda ödenecek tutar kısmında 0 Türk Lirası yazıyor. Abonelere gönderilen SMS metinlerinde tüketim miktarı ile ilgili bilgiler yer alsa da fatura linkinin tıklanması halinde ödenecek tutar kısmının 0 TL olduğu görülecektir. Abonelerin mağduriyet yaşamamaları ve uygulamadan faydalanabilmeleri için sayaçlarını mutlaka okunabilir konuma getirmeleri veya süresi içinde endeks bildirimlerini yapmaları gerekliliğinin altını çizmek istiyorum, dedi. 25 metrekübe kadar devlet karşılayacak. Olsan, sadece konut, ibadethane ve cemevi aboneleri için Mayıs ayındaki tüketimin tamamını kapsayan bu uygulama sonrasında 1 Mayıs 2024 tarihine kadar tahakkuk edecek faturalar ise 25 standart metreküpe kadar olan kısmının devlet tarafından karşılanması şeklinde devam edecek diğer taraftan abonelerin Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri kapsamına giren tüketim bedelleri dışındaki tüm borçları için, geçmiş dönem borçları, güvence bedeli, bağlantı bedeli, açman-kapama bedeli vb. faturalar kapsam dışında olup ayrıca düzenlenecek ve bu faturaların ödemelerinin aboneler tarafından yapılması gerekecek, diye konuştu. İlhan, ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana Haber Bülkemiz devam ediyor, Yer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Pasifik ülkesi Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pasifik okyanusunda bulunan ada ülkesi Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 210 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemene göre can ve mal kaybı olmaz. Pasifik ülkesi Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem. 10 Mayıs 2023-2035 son güncelleme 10 Mayıs 2023-2036 Pasifik okyanusunda bulunan ada ülkesi tonga 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 210 km derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Takip et. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu, USGS, 7,6 büyüklüğündeki depremin merkez üstünün Niuatopatapu Adası'na bağlı Yifo bölgesinin 95 km kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Söz konusu depremden sonra Yifo'nun 71 km kuzeybatısında 5,1 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Dünyaca ünlü Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. 30 yıl sonra şampiyon olan Napoli'nin pilot taraftarlarından görülmemiş kutlama geldi. Takımın adını göklere yazdı değerli izleyenler. İtalya Futbol Ligi Serie A'da 33 yıl aradan sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Napoli'de pilot bir taraftar kullandığı uçakla takımının logosunu gökyüzüne yansıtacak şekilde bir rota çizdi. İşte detay. 33 yıl sonra şampiyon olan Napoli'nin pilot taraftarından görülmemiş kutlama. Takımının adını göklere yazdı. 10 Mayıs 2023-21-16 son güncelleme. 10 Mayıs 2023 21:16. İtalya Futbol Ligi Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluk ipini göğüsleyen Napoli'de pilot bir taraftar kullandığı uçakla takımının logosunu gökyüzüne yansıtacak şekilde bir rota çizdi. İşte detaylar. Takip et. İtalya Serie A'da bitime 5 hafta kala 33 yıllık hasrete son vererek şampiyonluk ipini göğüsleyen Napoli taraftarları kutlamalarına devam ediyor. Göklere yazdı. İtalyan ekibinin taraftarı olan bir pilot, şampiyonluk kutlamalarında çıtayı çok yüksek çıkardı. Çılgın taraftar kullandığı uçakla takımının amblemini başarılı bir şekilde gökyüzüne çizmeyi başardı. 98 dakika sürdü. Uçakların hareketlerinin gözlemlenmesine olanak sağlayan Filtradar 24 gün internet sitesinden edinilen verilere göre Napoli taraftarı toplam 1 saat 38 dakika süren bir uçuş gerçekleştirerek unutulmaz bir kutlamaya imza attı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fena. Ana haber ülkemiz devam ediyor. Kadir Çöpdemir'den dikkat çeken sözler geldi. Sosyal medyada gündem oldu. Değiştirelim dedi. Ünlü oyuncu ve sunucu Kadir Çöpdemir. Dikkat çeken bir video ile sosyal medyada gündem oldu. Çöpdemir'in söz konusu videoda değişiklik iyidir, değiştirmek lazım. Değiştirdiğiniz zaman ferahlama olur büngede, rahatlar bir nefes alırsın. Değiştirelim be, bıktık be sözlerini kullandığı görüntüsü. Kadir Çöpdemir'den dikkat çeken sözler. Sosyal medyada gündem oldu, değiştirelim de. 10 Mayıs 2023-12-14 son güncelleme, 10 Mayıs 2023-16-06 Ünlü oyuncu ve sunucu Kadir Çöpdemir, dikkat çeken bir video ile sosyal medyada gündem oldu. <gülüyor> Çöpdemir'in söz konusu videoda, değişiklik iyidir, değiştirmek lazım. Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Rahatlar, bir nefes alırsın. Değiştirelim be. Bıktık ve sözlerini kullandığı görüldü. Takip et. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimlerden biri olan oyuncu ve sunucu Kadir Çöplemir, dikkat çeken bir video ile sosyal medyanın gündemine girdi. Sosyal medyada gündem olan söz konusu videoda seyahat ettiği göze çarpan Kadir Çöplemir'in, değişiklik iyidir, değiştirmek lazım. Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Rahatlar, bir nefes alırsın. Değiştirelim de. Bıktık be dediği görüldü. İşte Kadir Çöplemir'in sosyal medyada gündem olan videodaki sözleri. Ne diyor büyükler? Tebdili mekanda ferahlık vardır. Teddil değiştirmek demek. Yani mekan değiştirirsen ferahlarsın diyor. Biz de Barcelona'dan biraz tebdil yapalım dedik, atladık trene, trenle madride gidiyoruz. Değişiklik iyidir, değiştirmek lazım. Değiştirdiğin zaman ferahlama olur bünyede. Rahatlar, bir nefes alırsın. Değiştirelim de. Bıktık be. Yani bıktık be derken hayatın rutininden bıktık manasında. Bıktığımızı değiştirelim ya. Hadi bakalım. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Yeşil Edil. Ana haberlerimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Trabzonspor'a ayrılık yaşandı. Naci Ünival'ın sözleşmesi fesih edildi. Son dakika haberine göre Trabzonspor'da beklenmeyip bir aylık yaşandı. bordo Mavi ekipte Victor Hugo ve Bruno Perez'in ardından... Naci Ünüvar ile de yollar ayrıldı. İşte detaylar. Son dakika Trabzonspor'da ayrılık. Naci Ünüvar'ın sözleşmesi feshedildi. 10 Mayıs 2023 18:53 son güncelleme. 10 Mayıs 2023 19:09. Son dakika. Trabzonspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Bordo-mavili ekipte rivor Hugo ve Bruno Peres'in ardından Naci Ünüvar ile de yollar ayrıldı. İşte detaylar. Takip et. Naci Ünüvar, Hollanda, yaş 20 pozisyon orta saha, oynadığı takım Trabzonspor. Tüm istatistikler için tıklayın. Süper Lig'de son şampiyon Trabzonspor bu sezon derin bir değişime giderken sezonun tamamlanmasına az bir süre kala bir ayrılık daha yaşandı. Sözleşmesi feshedildi. Nenad Beşiktaş yönetiminde gelecek sezonun kadro planlamasını sürdüren Bordo Mavili ekip de sezon başında avaktan kiralık olarak kadrosuna kattığı Naci Ünüvar'ın sözleşmesini fes etti. Resmi açıklama geldi. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Naci Ünüvar arasındaki 31 Mayıs 2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak fes ifadeleri İfadeleri kullanıldı. Üçüncü ayrılık. Trabzonspor forması altında 12 maça çıkan 19 yaşındaki futbolcu 3 gol attı ve 1 asist yaptı. Mali anlamda zor günler geçiren Trabzonspor, daha önce de Vitor Hugo ve Bruno Peres ile yollarını ayırmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bu kez olmadı. İşte Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı. Eğer Fenerbahçe'ye giderse şimdiden uyarıyorum. Fenerbahçe'de Arda Güler'in bonservisi açıldı. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Günün videosunda bugün facia ramak kala ölümden son anda bakın nasıl kurtuldu. Faciha yaramak kala tren raylarının üzerindeki araca çarptı. Üç kişi ölümden son anda kurtuldu. ABD'nin Dallas kentinde hıza gelen büyük treni Hemzirüngeç'teki raylarda bekleyen araca pişti. Araçtaki üç kişinin kazadan saniyeler önce kendilerini dışarı atmasıyla Faciha'nın eşinden bakın nasıl dönüyordu. Faciha yaramak kala. Tren, rayların üzerindeki araca çarptı. 3 kişi ölümden son anda kurtuldu. 10 Mayıs 2023-16.34 son güncelleme. 10 Mayıs 2023-16.34 Amerika Birleşik Devletleri'nin Dallas kentinde hızla gelen yük treni, hemzemin geçikteki raylarda bekleyen aracı biçti. Araçtaki 3 kişinin kazadan saniyeler önce kendilerini dışarı atmasıyla facianın eşinden dönüldü. Takip et. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tekas Eyaleti'ne bağlı Dallas kentinde bir yük treni, emzemin Geçik'teki rayların üzerinde bekleyen araca çarptı. Araçtaki üç kişi son anda dışarı çıkmayı başarırken çarpmanın şiddetiyle araç savruldu. O anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Polisten yapılan açıklamaya göre kazada yaralanan olmadı. Görgü tanıkları, aracın rayların arkasında durmak yerine üzerinde beklediğini aktardı. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ünlü ressamlara adeta taş çıkarıyor. Görenler hayran kalıyor. Sokak ortasında başından vurdu. Kan donduran cinayet anı kamerada. Akşener o pankarta ateş küskürdü. Ayıptır, ahlaksızlıktır. Anahtar kelimeler. Ama haber bürtelerimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Son dakika haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu kimse montajçılara inanmasın bu alaksızlarla mücadele etmek her vatanseverin görevidir dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı bir canlı yayında 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklamalar yapıyor. Muharrem İnce ile ilgili iddiaların sorulması üzerine sert bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu kimse montajçılara inanmasın bu alaksızlıktır. Bu ahlaksızlarla mücadele etmek her vatanseverin görevidir. Montajcılar iftiralar atarlar. Türkiye'nin buradan çıkması lazım ve kesinlikle çıkaracağız. Ahlaksız yapılan açığa çıkaracağız dedi. Son dakika. Cemal Kılıçdaroğlu kimse montajcılara inanmasın. Bu ahlaksızlıklarla mücadele etmek her vatanseverin görevidir.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 Montajcılar iftiralar atarlar, Türkiye'nin buradan çıkması lazım ve kesinlikle çıkaracağız. Ahlaksız yapıları açığa çıkaracağız, dedi. Takip et. Son dakika haberi, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Tele1'deki canlı yayında seçime ve gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde, Türkiye ikiye bölünmüş vaziyette. Bir tarafta kadın erkek eşitliğini savunanlar, diğer tarafta kadını değersiz görenler var. Bir tarafta demokrasi isteyenler, diğer tarafta demokrasi isteyenler. Hayatın her alanında farklılaşmayı görebiliriz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir tablo yok. Biz dilimizin döndüğü kadar anlatmaya çalışıyoruz. Yoksulluğun buradan kaynaklandığını anlatıyoruz. Türkiye'nin yalnızlaştığını anlatıyoruz. Güne kadar hakaret ettiklerini kişinin ayağına gittiğini görüyoruz. Bunlara tanık oluyoruz. Bütün bunlardan çıkışın yolu sandık olacak. Her vatandaşımın pazar günü gidip oy kullanmasını ve sayımını izlemesini istiyoruz. Gençler umduğumuzdan daha fazla siyasetim içinde. Baskıcı bir yönetim istemiyorlar. 5 milyon 300 bin genç gidip oy kullanacak. Bu çok önemli. Mutfaktaki yangını da en çok hisseden kadınlar. Gençler ve kadınlar iktidarı yolcu edecekler. Toplum buna inanmıyor, matbaaya parayı verip bastırıyorlar. Kendi isimleri kullanılarak dağıtılan sahte afişler ve pankartlar hakkında seçmen tahriklere kapılmıyor. El broşürleri dağıtılıyor. Sormak lazım bunlarda Allah inancı var mı, ahlak denilen bir şey var mı? Ama toplum artık buna inanmıyor, Matbaaya veriyorlar, parayı bastırıyorlar. Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıktır. Kimse montajcılara inanmasın, bu ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlıklarla mücadele etmek her vatanseverin görevidir. Montajcılar, çıkarlar, iftiralar atarlar, Türkiye'nin buradan çıkması lazım ve kesinlikle çıkaracağız. Ahlaksız yapıları açığa çıkaracağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu gücü vardır ama bu güç şu anda bastırılıyor. Dijital ortama iz bıraktığınız zaman bunların kimler tarafından yapıldığını saptamanız kolaydır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sert sözler. Yemin billah olsun ki gözünüzün yaşına bakmayacağım. Ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Diğer haberimize geçiyoruz. Milliklerini iptal etmişti Muharrem sağlık sağlık nasıl? Partisinden beklenen açıklama geldi. Erkek Partisi Genel Başkanı Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir ve Aydın Millikleri'nin sağlık sorunları nedeniyle iptal etmişti. Son durumu merak edilen ile ilgili beklenen açıklama geldi. Şu an evinde dinlendiği belirtilen İnce'nin yarınki programına devam edip etmeyeceği ise sabah saatlerini belli olacak. İşte Muharrem İnce'nin sağlık durumu ile ilgili son durumu. Mitinglerini iptal etmişti. Muharrem İnce'nin sağlık durumu nasıl? Partisinden beklenen açıklama geldi. 10 Mayıs 2023-21.42 son güncelleme 10 Mayıs 2023 21:46 Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, İzmir ve Aydın mitinglerini sağlık sorunları nedeniyle iptal etmişti. Son durumu merak edilen İnce ile ilgili beklenen açıklama geldi. Şu an evinde dinlediği belirtilen İnce'nin yarınki programına devam edip etmeyeceği ise sabah saatlerinde belli olacak. İşte Muharrem İnce'nin sağlık durumuyla ilgili son durum. Takip et. Türkiye adım adım seçime gidiyor. Siyasiler propagandalarına hem televizyonda hem meydanlarda devam ediyor. Seçim için son viraja girilirken gaza basan siyasiler programlarını hız kesmeden sürdürüyor. Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çalışmalarının bugün İzmir ve Aydın'da devam etmesi bekleniyordu. Ancak programlar sağlık sorunları nedeniyle iptal edildi. Sağlık durumu merak edilen İnce ile ilgili son bilgileri Türk Medya Ankara temsilcisi Melik İtel Haber global ekranlarında açıkladı. Parti sözcüsü ne dedi? Muharrem İnce'yi cep telefonunda aradığını belirten Yitel ulaşamadığını, bu sebeple Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal'la görüştüğünü belirtti. Yüksek tansiyon nedeniyle programların iptal edildiğini belirten Yitel, tansiyon düşürülmezse daha ciddi problemlere neden olabilir, dedi. İnce'nin son durumunu açıklayan Yitel, şu ifadeleri kullandı. Memleket Partisi Sözcüsü İpek Özkal'la görüştüm. İzmir mitingine giderken ciddi bir yüksek tansiyonu sorunu yaşamış. İzmir'den sonra Aydın'a geçecekti. Doktorlar mitinge devam etmemesi yönünde görüş bildiriyor. Çünkü yüksek tansiyon düşürülemezse daha ciddi problemlere neden olabilir. Kalp krizi riski gibi bir şey de ortaya çıkabilir. Doktorlar o yüzden devam etmemeniz gerekir diyorlar. Bu yüzden Ankara'ya döndü. Tansiyonu düşürmek için doktorlar müdahale etmişler. Dil altı haplarından vermişler. Ankara'ya döndü. Evinde dinleniyor. Durumu şimdi daha iyi. Mitinglere devam edebilecek mi belli değil. Sabah bir sağlık kontrolünden daha geçecek. Kendi devam etmek istiyor. Az bir süre kaldı çünkü. Muharrem Bey devam etmek istemiş zaten ama doktorlar güçlükle ikna edebilmiş. Bu son dönemde yaşananları da sordum. Bu tempo yorgunluk için etkilemedi dersek doğru olmaz dedi. İpek Hanım. Bu haysiyet cellatlığı hedef alınması kumpas işleri üzmüş onu. Zaten kendi de bir paylaşım yaptı bununla ilgili. Bir sitemi de var. Zamanında bu FETÖ'den mağduriyet yaşayanlardan neden ses çıkmıyor diye. Sonuç itibarıyla bu son yaşadıkları etkilemedi denemez. O da tetiklemiştir. Muharrem İnce son olarak sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan bilginden memur zanları ile ilgili açıklama. Yurt dışından rekor or. İşte merak edilen... Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Son dakika haberine göre MİT 4 teröristü yakaladı. Aralarında DAEŞ'in eski Sözde Türkiye varisi de var. Son dakika haberine göre Suriye'de düzenlediği operasyonda aralarında kırmızı kategoride aranan DAEŞ'in eski Sözde Türkiye varisi Şap Vareş'in de bulunduğu 4 terörist yakalandı. Son dakika MIT 4 teröristi yakaladı. Aralarında DERŞ'in eski sözde Türkiye varisi de var. 10 Mayıs 2023-2047 son güncelleme 10 Mayıs 2023-21.00 Son dakika haberi, MIT'in Suriye'de düzenlediği operasyonda aralarında kırmızı kategoride aranan DERŞ'in eski sözde Türkiye valisi Şahapariş'inde bulunduğu 4 terörist yakalandı. Takip et. Son dakika MIT'ten Suriye'de kritik operasyon. Aralarında kırmızı kategoride aranan Deaş'ın eski sözde Türkiye valisi Şahapariş'inde bulunduğu dört terörist yakalandı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MIT'in Suriye'deki çalışmalarda dört teröristin yeri saplandı. Yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan teröristler emniyet birimlerine teslim edildi. Yakalanan teröristlerden birinin kırmızı kategoride aranan Deaş'ın eski sözde Türkiye valisi Barış olduğu belirlendi için Türkiye'de DAEŞ tarafından gerçekleştirilmesi planlanan ve güvenlik güçlerince engellenen çok sayıda terör eylemiyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mitinglerini iptal etmişti. Muharrem in... Ana haber bürtelimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz. 30 yıldan sonra gelen büyük sevinç akrabalarını görmek için sınır kapısına akın ettiler değerli izleyenler. Hakkani'nin derecik içerisinde Irak'a açılan Umurlu Gümrük Kapısı'nın 30 yıl aradan sonra yeniden açılması büyük sevinç yaşanmasına neden oldu. Yıllardır birbirlerini göremeyen akrabalar kilometre derece kuyrukta bekledikten sonra hasret giderdi. 30 yıl aradan sonra gelen büyük sevinç. Akrabalarını görmek için sınır kapısına akın ettiler. 10 Mayıs 2023-2004 son güncelleme. 10 Mayıs 2023-2004. Akkari'nin derecik ilçesinde Irak'a açılan Umurlu Günlük Kapısı'nın 30 yıl sonra yeniden açılması büyük sevinç yaşanmasına neden oldu. Yıllardır birbirlerini göremeyen akrabalar kilometrelerce kuyrukta bekledikten sonra hasret giderdi. Takip et. Yaklaşık 5 yıldır Türkiye ve Irak arasında bulunan Umurlu Günlük Kapısı ve Zet Gümrük Kapısı'nın açılması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Sınır kapısında düzenlenen törenle iki ülkenin tarafları karşılıklı kurdeleler kesilerek kapıyı vatandaşların hizmetine açtı. 30 yıldır dört gözle beklenen Umurlu Gümrük Kapısı'nın açılması mutluluğa neden olurken, tel örgülerin arkasında kilometrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar sevdikleriyle hasret giderdi. Tarihi bir gün Burada konuşan Hakkari Valisi İdris Akbii, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, Umurlu Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmete açılmasının sevincini yaşıyoruz. Gümrük Kapısı hem Kuzey Irak hem de Türkiye tarafına katkı sağlayacak. Hakkari Merkez, Şendinli ve Yüksekova için ticari ve kültürel olarak büyük katkılar sağlayacak. ''Millet olarak tarihte hep beraber olmuşuzdur. Bin yıllık beraberliğimiz inşallah bundan sonra da hep olacak. Sınırlar da bizim birlikteliğimizi engelleyemez. Umurlu günlük kapısı her iki ülkeye hayırlı olsun. Bugün Hakkari, Yüksekova, Şemlinli ve özellikle de derecik için tarihi bir gün. Tabii ki Mergesol, Erbil, Musul ve Bağdat için de tarihi bir gün olduğunu düşünüyoruz.'' dedi. 30 yıl sonra büyük bir sevinç yaşadıklarını belirten Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da umurlu günlük kapısının açılmasıyla halkla beraber buraya geldik. Herkes gibi o heyecanı biz de yaşıyoruz. Türkiye ülke arasında akrabalık ilişkileri olduğu için iki tarafta yoğunluk var. Güzel günler yaşanacak bu sınır kapısında. Burada 30 yıldır beklenen bir hasret vardı, şükür bitti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Milletimize hayırlı olsun ifadelerini kullandı kapının yıllardır dört gözle açılmasını beklediklerini söyleyen vatandaşlar ise bizler 30 yıldır bu anı bekliyorduk. Şükür tarihi anlar yaşıyoruz. Bu kapının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu. Umurlu Gümrük Kapısı'nın açılış törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Hüseyin Dinç, Derecik Kaymakamı Abdülkadir Işık, Belediye Başkanı Ekrem Çetin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tüm General Coşkun Sel, İl Niyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Erbil Türkiye Başkonsolosu Mehmet Mevlüt Yakut. Erbil Valisi Omid Boşna bile çok sayıda kişi katıldı. İHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Kurşun yağmuruna tutuldu. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Bakan Soylu konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki gösterdi. Milletin değerlerinden anlamıyorsunuz ki ayıp ediyorsunuz dedi. Seçim tarihi yaklaştıkça siyasiler arasındaki tansiyon artmaya başladı. Son günleri yaşanan gerilme bir yenisi de İstanbul'da ekten. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki göstererek siz laftan anlasaydınız bu ülkede 50 yıldır iktidar olurdunuz, laftan anlamıyorsunuz. Siz milletin değerlerinden anlamıyorsunuz ki ayıp ediyorsunuz, yazık ediyorsunuz dedi. Bakan Soylu konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki gösterdi. Milletin değerlerinden anlamıyorsunuz ki ayıp ediyorsunuz. 10 Mayıs 2023-18-33 son güncelleme 10 Mayıs 2023 18:37 Seçim tarihi yaklaştıkça siyasiler arasındaki tansiyon artmaya başladı. Son günlerde yaşanan gerilime bir yenisi de İstanbul'da eklendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşması sırasında müzik açan CHP standına tepki göstererek siz laftan anlasaydınız bu ülkede 50 yıldır iktidar olurdunuz. Laftan anlamıyorsunuz. Siz milletin değerlerinden anlamıyorsunuz ki ayıp ediyorsunuz, yazık ediyorsunuz, dedi. Takip et. Seçim çalışmalarına devam eden İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu, Eminönü Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Bakan Soylu'ya Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, partililer ve vatandaşlar eşlik etti. 29 Ekim'de bir terörist kalmayacak Terörle mücadele mesajı veren Bakan Soylu, bu gece Diyarbakır Lice'de bir operasyon başlattık. 85 terörist vardı, sayı 84'e düştü. Şimdi 3 tane daha teröristin peşindeler. Bu ülkenin dağlarında 29 Ekim 2023 tarihinde bir terörist kalmayacak dedi. Konuşma yaptığı sırada CHP standı müzik açtı. Konuşma yaptığı esnada müzik açan CHP standına tepki veren Bakan Soylu, siz laftan anlasaydınız bu ülkede 50 yıldır iktidar olurdunuz. Laftan anlamıyorsunuz ki, sizin ababalarınız mecliste benimle baş edemedi. Ağababalarınız hepsini gereken her şeyle karşıladık. Laftan anlamıyorsunuz. Siz milletin değerlerinden anlamıyorsunuz ki ayıp ediyorsunuz, yazık ediyorsunuz. Demokrasiye, milleti dinlemeye tahammülünüz yok. İktidara geldiğiniz İstanbul'da 4 yıldır bir şey yaptığınız yok şeklinde konuştu. Konuşmanın ardından otobüsten inen bakan soylu, Mısır çarşısına girerek esnafları ziyaret etti. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Tok'un ekspertiz videosunu yayınladılar. Ekspertiz yapan usta o detay karşısına şaştı kaldı. Türkiye'nin yerli otomobil markası Tok'un ekspertiz videosu YouTube'da araba inceleme ve alım satım videoları çeken bir kanal tarafından yayınlandı. Isparta'ya teslim eden İttok T10X'in Ekspertize götürüldüğü videoda, eksperi yapan usta Tokta gördüğü etiket detayı karşısında ise büyük şaşkınlık yaşadı. Ustanın yok böyle bir şey sözü ise dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar. Dokkun ekspertiz videosunu yayınladılar. Eksperi yapan usta o detay karşısında şaşkın kaldı. 10 Mayıs 2023-15.44 son güncelleme 10 Mayıs 2023-15.50 Türkiye'nin yerli otomobil markası Tokun, ekspertiz videosu YouTube'da arama inceleme ve alın satın videoları çeken bir kanal tarafından yayınlandı. Isparta'ya teslim edilen ilk Toktae -ex 1X'in ekspertize götürüldüğü videoda, eksperi yapan usta Tokta gördüğü etiket detayı karşısında ise büyük şaşkınlık yaşadı. Ustanın "Yok böyle bir şey" sözü ise dikkatleri üzerine çekti. İşte detaylar. Takip et. Türkiye'nin yerli otomobil markası Tokun, bugüne kadar birçok detaylı inceleme videosu çekildi. Ancak ekspertiz videosu belki de ilk kez yayınlandı. YouTube'da araba inceleme ve alım satım videoları çeken para babası, isimli kanalın sahibi Yalın Isparta'ya teslim edilen ilk Top Gear 10X ekspertize götürerek o anları kameraya kaydetti. TOK'un ekspertiz videosunu çektiler. Videoda verilen bilgilere göre ekspere sokulan Top Gear 10X, modelin uzun menzil versiyonu. Videoda Yalın, 523 kilometre menzili olan versiyon. Önden arkaya 4 metre 60 santimetre. Yeni 1.88, boyu da 1.67, ağırlığı da 2010 kilogram dedi. Ekspertizi yapan usta, çamurlukların bağlantı ayakları gibi detayları titizlikle inceledi. Usta nasıl, bağlantı kalitesi iyi mi? Sorusuna ise abi güçlü, güzel şeklinde cevap verdi. Toplu detaylı bir şekilde incelemeye çalıştığı görülen usta, mühür detayına ise özellikle dikkat çekti. Usta, menteşelerin ayaklarında toplu mührü var, menteşelerin hepsinde bu mühürler var. İç taraflarında numaralar var, üretim tarihine kadar basmış adamlar. Bagajın üretim tarihine kadar basmış. Camurlukların aynı şekilde tarihleri seri numaraları var, bizim için de çok iyi bir tecrübe oldu bu, dedi. otomobil severlerce çok merak edilen Tokun mikron kalınlıklarına da baktı. Bu konuda ise bu cihazın kalibrasyonuna göre değişir ama benim cihazımda içler 80, yüz bandında, dışlar 100, 140 bandında. Tek kat boya, ne kalın ne ince, tam ortada ifadelerini kullandı. Ekspertiz yapan ustayı şaşırtan etiket detayı. Videoda topun altına da bakıldı. Topun altına bakılırken usta etiket detayı karşısında ise şaşkınlığını gizleyemedi. Abi etikete bakar mısın ya top Türkiye diyen usta sözlerine hangi etikete baksam top Türkiye yazıyor. Her yerde Türkiye yazıyor abi şeklinde devam etti. Yok böyle bir şey. Videonun sonuna doğru ustaya genel anlamda toplu nasıl değerlendiriyorsun sorusu soruldu. Usta bu soruyu yok böyle bir şey şeklinde yanıtladı. Söz konusu video YouTube'da binlerce kişi tarafından izlendi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Anahtar kelimeler. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Fidye için yaşındaki çocuk kaçırdı. Polise haber verince vahşi katletti. Elleri ve ayakları bağlı olacak şekilde denildi. Mersin'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Yeni şehir içerisinde yaşayan Sureri hayan Kep ailesi çocuklarını bakkala göndertten sonra bir daha haber alamaz. Bir süre sonra aileye bir fotoğraf gönderdi ve 400 bin euro fidye istendi. Aile durumu polise bildirince cani çocuğu boğarak öldürdü. Katil ailesinin oturduğu süre çalıştığı aile için geldiğinde harçlık aldı ve çocuğu araba çalışmalarına katılı bellendi. Öte yandan Katil faresinin her satırı kaldondur. Fiji için 12 yaşındaki çocuk açıldı. Polise haber verilince başlayacak katletti. Elleri ve ayakları bağlı olacak şekilde. 10 Mayıs 2023 16:38 son güncelleme. 10 Mayıs 2023 18:07. Mersin'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Yenişehir ilçesinde yaşayan Suriyeli Hayaniyet ailesi çocuklarını bakkala gönderdikten sonra bir daha haber alamadı. Bir süre sonra aileye bir fotoğraf gönderildi ve 400 bin euro fidye istendi. Aile durumu polise bildirince cani, çocuğu boğarak öldürdü. Katilin, ailenin oturduğu sitede çalıştığı, aidat için geldiğinde harçlı aldığı ve çocuğu arama çalışmalarına katıldığı belirlendi. Te yandan katilin ifadelerinin her satırı kan dondurdu. Takip et. Mersin'de Suriyeli Kalet Hayanık 12 kaçırıp 400 bin euro fidye isteyen, parayı alamayınca da boğan cinayet şüphelisi Hasan Cingöz, 43 tutuklandı. Şüpheli Cingöz'ün aile ile birlikte Hayanık arama çalışmalarına da katıldığı ortaya çıktı. Vakka gitti bir daha dönmedi. Olay 8 Mayıs'ta Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türk Türksat sitesinde meydana geldi. Otomobil alım satım işi yapan Suriyeli Süleyman Hayaniket'in oğlu Kaled Hayaniket, Böyle saatlerinde annesi tarafından bakkala gönderildikten sonra kayboldu. Bir süre sonra aileye fotoğraf gönderen kişi, çocuğun ellerinde olduğunu belirtti 400 bin euro fidye karşılığında serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda öldürecekleri tehdidinde bulundu. Süleyman Hayaniket, durumu polise bildirdi. Bodrum katta kahreden görüntü. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri 3 bloklu sitede araştırma yaptı. Sitede 17 yıldır görevli olan evli ve iki çocuk babası Hasan Cingöz, sorguya alındı ve suçunu itiraf etti. Sitenin avloğunun bodrum katına inen ekipler, çocuğun cansız bedeline ulaştı. Boğulduğu bedelenin çocuğun cesedi, yapılan otopsinin ardından depredildi. Gözaltına alınıp, ifadesi için emniyete götürülen Hasan Cingöz, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Geldiğinde harçlık veriyorduk. Süleyman Hayanıket, yaşadıkları sitede çalışan cingözden şüphelenmediklerini belirterek yıllardır yüz yüze bakıyorduk. Apartman aidatı için geldiğinde harçlık veriyorduk. Yardımcı oluyorduk. Hiç beklemezdik. Bizimle birlikte arama çalışmalarına katıldı. Hatta site grubunda paylaşmak için çocuğun fotoğrafını istedi. Çok üzgünüm. Adalete güveniyorum dedi. Canavarca hisse işlenen bir cinayet. Ailenin avukatı Hibe Gökhatta sürecin takipçisi olacaklarını söyleyerek çocuk kaçırıldıktan sonra yabancı bir numaradan aileye fotoğrafını gönderip bir diye istiyorlar. Baba da polise gidiyor. Polisler siteye gelince görevli çocuğu canice öldürüyor. Aile yıllardır Mersin'de ticaretle uğraşıyor. Kimseyle bir husumetleri yok. Bu kişiye de defalarca destek olmuşlar. Biz davanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu tasarlanarak canavarca hisse işlenen bir cinayet. Katilin ve ona yardım edenlerin hak ettikleri cezayı almaları için elimizden geleni yapacağız, diye konuştu. İfadesi ortaya çıktı. Mersin'de Suriyeli Kaled Hayanık Etbi, 12'yi kaçırıp 400 bin euro fidye isteyen, parayı alamayınca da boğan cinayet şüphelisi Hasan Cingöz'ün ifadesi ortaya çıktı. Cingöz'ün Hayanık Etbi'nin önce ipte ellerini ve ayaklarını bağladığını ardından da boğazını ve ağzını bağladıktan sonra fenalaştığını bunun üzerine kaçtığını belirtti. Cingöz ifadesinde 5 Mayıs'ta para vererek ikametin bodrum katına indirip bağladım ve fotoğraflarını çektim. Daha sonra kaledi serbest bıraktım. Resimler telefonda kayıtlı durdu. Kabinde 8 Mayıs'ta öğlen saat 14.00 sıralarında tekrar gördüm. Aklıma ailesinden fidye istemek geldi. Bu nedenle kaledi tekrar ikametin bodrum katına götürdüm. Bodrum katında bulunan ip ile ellerini, ayaklarını ve vücudunu ip ile bağladım. Ayrıca boğazını da bağlayıp ağzını bağladım ve kaledin resimlerini çektim. O esnada çocuk aniden fenalaştı. Ben de korkup sitesinin girişine kaçtım. 15 dakika sonra çocuğun durumuna bakmak için geldiğimde ölmüştü. Ben de boğazındaki ipi çözüp elleri ve ayakları bağlı olacak şekilde poşete koydum. Poşet bodrumda bulunmaktaydı. Daha sonra poşeti de bir çuvala koydum dedi. 200 binası euro, 200 bin dolar ve 400 binası Türk lirası istedim. Saat 16.00 sıralarında çektiği fotoğrafları sevgili ayarlamak için indirdiği uygulama üzerinden ailesine gönderdiğini belirten Cingöz, ailesinden 200 bin euro, 200 bin dolar ve 400 bin Türk lirası fidye istedi. Ben gönderdikten yaklaşık bir saat sonra Kaled'in babaannesi olarak bildiğim şahıs yanıma geldi. Bana Kaled'i sordu ancak ben Arapça bilmediğim için anlaşamadım. Benim telefonundan torunu olan Muhammed'i aradı. Muhammed bana amcasının oğlunu kaçırdıklarını ve büyük miktarda fidye istediklerini, polise gideceklerini söyledi ben de gidin diyerek telefonu kapattım. Daha sonra hep sitedeydim. Hiçbir yere gitmedim. Kaledi arayan polislerle birlikte kamera görüntülerine bakıyordum. Ben çuvala koyduğum cesedi henüz ne yapacağıma karar vermemiştim. Üzerime atılı suçlamayı anlattığım kadarıyla kabul ediyorum diye ifade verdiği öğrenildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bu anı 30 yıldır bekliyorlardı. Tarihi bir gün. Yurt dışından rekor oldu. İşte merak edilen rakamlar. Ama haber bürtelimiz devam ediyor. Diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Kemal Kılıçdaroğlu borsa manipülatörlerinin gözünüzün yaşına bakmayacağım dedi. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Ali ve CHP Genel Başkanı Kemal arkadaşlaroğlu geçtiğimiz günlerde Yaptığı açıklamada seçimi kazanması halinde 15 Mayıs günü borsaya soruşturma emri vereceğini duyurmuştu. Kılıçdaroğlu borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin değer kaybederek günü tamamlamasına ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Borsa manitörlerini hedef alan Kılıçdaroğlu sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım dedi. Cemal Kılıçdaroğlu borsa manipülatörleri sizin gözünüzün yaşına bakmayacağım.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 Yılıçdaroğlu, daha önce ise Twitter hesabında küçük yatırımcıyı da uyarıyorum. Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yan bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız mesajını paylaşmıştır. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İnce ile ilgili iddialara ser. Ve bu haberimize kanal tar tarikhaber.com ana haber bültenin sonuna geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız.